Borçlu geçen yıllar Alacağın olsun felek Hayattan gün çalasınlar Alacağın olsun felek Bana borçlu geçen yıllar Alacağın olsun fele Hayattan gün çalasınlar Alacağın olsun fele Önce elinden tutarsın Sonra bir yardan atarsın Alacağın olsun Ne Meğer hep böyle yaparsın Önce elinden tutarsın Sonra bir yardan atarsın Alacağın olsun fele Önce başa taç eyledin Dertlere ilaç eyledin Bir kula muhtaç eyledin Alacağın olsun felek. Önce başa taç eyledin Dertlere İlaç eyledin Kullara muhtaç eyledin Alacağın olsun felak Meğer hep böyle yaparsın Önce elinden tutarsın Sonra bir yardan atarsın Alacağın olsun fene Meğer hep böyle yaparsın Önce elinden tutarsın Sonra bir yardan atarsın Alacağın olsun fele Alacağın olsun fele Alacağın olsun fele